sınav kaygısı yaşayanlara hı hı. E, malum sınav koştuğu diye bir e, branşlaşma var. Hı hı hı. Ne gibi hizmetleriniz oluyor? İlkokul 4 ve 5 ciddi anlamda başarı ölçülüyor. Hı hı. E, çocuklar bir yarış halinde olabiliyor. Hı hı. Ve aileler onları e, horoz düğüşü gibi hı hı. yarıştırıyor olabilir. E, Birçok bir sıkıntı var. Ergenlik Bazen önce erken başlayabiliyor. Başlıyor, ne gibi hizmetleriniz var? Ne gibi hizmetlerimiz var? Yine burada aslında üçüncü adım evet. e, beynine format at kısmı. Yani, Biraz önce dediğim diyelim ki daha birinci sınıftan. İşte diğer arkadaşları öğrendi okumayı ama çocuğumuz öğrenmedi evet. ve başladı. Yavaş yavaş ben başarısızım zaten ben yapamıyorum zaten. İşte ne oluyor kaygılar... E, stres bir de dediğiniz gibi sınavlar artık o kadar çok ki tabii. çocuklar çok küçük bir yaşta o sınavların baskısı altına giriyorlar. Ailelerin o sınavları fazlasıyla önemsemesinin e, neticesinde de bu baskı katlanarak artıyor. İş biraz daha ciddileşiyor çünkü. E tabi çocuk büyüdükçe e, baskı artıyor. E bir taraftan Kaygı artıyor. E, hareket etme, dürtü kontrol, evet. teknolojiyi düzensiz kullanmak. Fast food, hı. yanlış beslenme, yanlış beslenme e, aileye yani. diklenmeye başlama hı hı. başlıyor. Hı. Aynı zamanda eş zamanlı e, sınavlar da ciddi başlıyor. Tabii. Yani çocuğun o andaki hayatını düşünebiliyor se, musunuz? Ya, Öyle büyük bir şey var ki dediğiniz gibi ergenlik başlıyor, kesinlikle. yanlış beslenme, yanlış alışkanlıklar. Eğer o güne kadar hala verimli ders çalışmayı öğrenemediyse, zamanını yönetemediyse 4. sınıfla beraber... Bunlar artmaya başlıyor çocuğun hayatında ve bu hep birer virüs olarak dönüyor çocuğa. Ben başarısızım, evet. ben yapamam. Sınavlardan korkma, sınavlardan kaçma da böyle başlıyor. Biz burada çocuğun bu virüslerini fark etmeye çalışıyoruz. Öncelikle çocuk ile alakalı ne düşünüyor? Kendisi hakkındaki yargısı ne? Sınav korkusu, sınav kaygısı aslında çocuğun tamamen kendiyle alakalı yargıları. Evet. Kendine ne söylediği. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve tabii e, bu kaygıyı yaratan anne babayla da aynı zamanda eş zamanlı gidiyoruz. Çünkü bizim çocuğun işte beynine format atmamızın bir şeyi yok, anlamı yok. Siz isterseniz bir bilgisayar düşünün, her gün formatlayın evet. ama her gün bir virüs programı oraya giriyor. Ya... Ve sen ne biçim çocuksun, sen nasıl bir şeysin, bak Ahmet'in oğluna, bak Mehmet'e, şöyle miydi, böyle miydi sen gibi Sen sen işte sorumsuzsun evet. gibi evet. gizli Aynen. telkinler oluyor. Peki 6, virüs. özellikle 6, 7 ve 8'de bu bahsettiğiniz yanlış söylemler, hı hı. virüslere maruz kalan, daha da ağırlaşan sınav sistemi içinde, hı hı. TEOK sınavı gibi, işte ortaokul, notların ortalaması gibi bir evet. faktörler var. Tabii. Bu tip durumlarda evet. özellikle ortaokul evet. öğrencilerine ve bu sınav maratonundaki öğrencilere evet. ne gibi koştuk hizmetleri veriyorsunuz? Evet. Zaten işte o 1, 2, 3, 4'te bunlar yanlış tutumlar olduysa ve temel sağlam atılmadıysa o zaman işte çocuk bir şekilde 1, 2, 3'ü 4'ü geçiyor. Evet. Ama ne oluyor? Ortaokulda... Aa ne oldu buna işte bak bu çok başarılı bir çocuktu ya da şöyleydi böyleydi ya da bizi dinlememeye başladı Kesinlikle. gibi dersleri kötü gitmeye başladı tamam. gibi tamam. E, serzenişler başlıyor, başlıyor ailelerden problem artmaya başlıyor. Oysa ki aile e, birçok faktörün çocuğun üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu hiç göz ardı ediyor. Ya. Yani hem ergenlik hem okul değişimi oluyor öğretmen değişimi oluyor çünkü dörtten artık dört ee, İlk okul bitmiş gibi oluyor biliyorsunuz 4 artı 4 sistemde artık yeni bir yeni bir şey başlıyor çocuğun hayatında ve e, daha çok çalışması gerekiyor verimli çalışması gerekiyor zamanını kontrol etmesi gerekiyor aynı zamanda ama çocuk eğer bunların hiçbirini yapmadıysa işte yine ben başarısızım ben yapamıyorum diye e, o başarının önündeki engeller her gün birer birer, birer oluşmaya birer başlıyor. Ve aile bunların sadece çocuğun tembel olduğundan, yapamadığından, işte gayret sarf etmediğinden kaynaklı şeyler olduğunu düşünüyor. Ve çocuğu suçlamaya devam ediyor. Şimdi yükselen başarı modelinde şöyle hı hı. bir merdiven sistemi evet. hayal ettim. Hı hı. Siz o merdivenleri çıkmayı öğreterek hı hı. hani şampiyon... Veya kendisinin şampiyonluğunu hmm. sağlarken diğer öğrenciler pes ediyor. Her merdiven onları sanki aşılmaz evet. bir Aynen. dağ gibi geliyor değil mi? E, tabii eğer aşmadıysanız siz birinci adımda daha e, birinci çıkamadıysanız ondan sonrası kalıyor. Yani sizin üzerinize bir yük oluyor yanınızdan gelip geçiyorlar e, ve hayatın içerisinde e, diğerleri ilerlerken e, siz bir yerde kalıyorsunuz yükselemiyorsunuz. Peki, kendi farkındalığınıza ulaşamıyorsunuz. Bu sınav...